Merhaba, bir röportaj için Modern Sanatlar Müzesi'ndeyiz ve aynı anda da bu büyük diptik resmi yerleştireceğiz. Limitlerini dahil ederek Sınırlarına Kadar adlı eserim, aslında elma ağacımı budayan bir komşumdan ilhamla ortaya çıktı. Havada asılı durmayı gerektiren kinetik bir düzenek için yaklaşık 2 santimetrelik bir halatla çalışmaktaydım. Sonra budama yapan kişi öğle yemeğine gitti. Ben de üstümdekileri çıkarıp düzeneğin içine girdim. Çünkü nasıl bir his olduğunu merak etmiştim. Bu eser bir rahatlamayı ve aynı zamanda salınma hissine teslim olmayı gerektiriyor. Havada ısılık alıyorsunuz. Duvarlar bir kolun uzanabileceği uzaklıkta. Ve boyalarla hem duvara hem de yere çarpıp duruyorsunuz. Bu çalışma 6-7 sene sürdü. İpi, düzeneyi ve zaman aralıklarını değiştirip durdum. Bazen o alanların içinde yaşadım. Hatta orada uyuduğum zamanlar bile oldu. Zaman zaman kedim bile müzede benimle kaldı. Genellikle yedi sekiz farklı performanstan görüntüler dört veya altı tane monitörde gösteriliyor. Bu eserle ilgili en çok sevdiğim şeylerden biri ise benim ressam tarafımı ortaya çıkartması. Kendimi hiçbir zaman bir performans sanatçısı olarak tanımlamadım. Açıkçası malzemeleri gerçek zamana ve gerçek mekana taşımaya başladığımda her şey kendi kendine oldu. Klaus Oldenburg... Jim Dine ve Robert Whitman beni çok etkileyen isimlerdi. Bunun kişisel anlatımla ya da kendine bir şey itiraf etmekle ve kendini ortaya çıkarmakla hiç alakası yok. Bu tamamen bir ressamın çevresini bir kolaj alanı olarak algılamasıyla ilgili bir durum. Bu eser Jackson Pollock'un eserlerine de göndermelerde bulunuyor boyutsal boşluktaki tüm fırça darbelerini ve vücut hareketlerini bütün bir beden olarak görselleştiriyor.